Zayıf kıvamının önündeyim. Bazı arıların, yaşlı tarlacıların eski yerine polen getirip şimdi olduğu gibi daha sonra ortaya doğru gittiklerini görüyorum. Hala eski yerine alışanlar ama yeni yerlerini de ezberlemişler. Yani muhtemelen eski yerlerinde bir işaret bırakmışlar. Daha önce bıraktıkları işareti hiza alıp daha sonra yeni yerine gidiyorlar. Kovan dip tablasına bakayım. Herhangi bir şey var mı? Herhangi bir doğal varva dökümü göremedim. Biraz karıncalar var. Karıncalar kırıntıları temizliyor. Evet. Şu ana kadar doğal varva dökümü yok. Bu iyi bir şey. Gözlerden kendi kendine düşen varva olmadığına göre bakalım içeride durumlar nasıl. Ne yapmışlar? Yumurta atmış mı? Evet. Neyi görüyoruz? Sol tarafa Sol tarafa çalışmış sok ve sağ tarafa yani yakın sıkıştırma alanının dışından dışında çalışıyor şu anda Tabii gece soğukları bitti doğal oldu. Şimdi, tamamen temizlemiş ol, olduğunu gördüm. petek varsa bunları temiz alacağım. Şurada bir. Eh. önceden mum kurdu. Bunu hemen temizliyorum. Mum kurdu. Evet. tamamen temizlediği yedirdiği petekleri temizlenmiş petekleri alacağım kovan dışı yapacağım tamamen bitmemiş şuna bakayım evet bunda da hala yalıyor yalamaların bitmesi lazım bunları kovan dışı yapabilmem için Düş. çerçeveye bakayım ne yaptı arkasını temizlemeye başlamış ön tarafa polen getirmiş polen ve biraz çuruk çekip koymuş ve günlük yumurtaları görebiliyorum arı günlük yumurta atmış bu çerçeveye doğru genişlemiş polen ve bal koyduğu yerlere, yerlerin etrafına günlük yumurta atmış. Tam istediğim şey. Şimdi buna bakayım. Kapalısı var. Arka taraflar henüz daha işlemleri bitmemiş. Buraların işlemi yavaş yavaş yapar. Evet ana arı da burada. Arka tarafa bakalım. Günlükler var. Ve stok bölümü. arka taraf. Şimdi yapacağım şey evet bunu ters çeviriyorum. Rotasyon yapıyorum. Yani diğer tarafın günlükleri ön tarafta. Bunun günlükleri arka tarafta. Ve yan tarafın Günlükleri ön tarafta olacak şekilde buraya bakayım. Burada ne var ne yok. Burada da duvar çerçevesi yapıyor buna. Bal ve polen koymuş. Bu şekilde. Evet arka tarafında temizlemiş. Tamam şimdi bu şekilde devam edecek. Evet. Temizliyor. Gayet güzel. Evet. Şimdi buna ilave sadece en dışa su vereceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Bu suyla da bu yalama işlerini kolaylaştırsın diye vereceğim. Şu anda başka bir şey yapmayacağım. Yalama işi kolaylaşsın diye de çerçeveleri biraz su püskürteceğim Hem temizlenmesi hem yalaması kolaylaşsın diye. sadece su herhangi bir şey katmıyorum içine. İyi olsun. Şimdi bunu yattıktan sonra şimdi üçüncüyü duvar yapmıştı. Birinci ile ikinci çerçevenin arasına bana yumurta mı atmıştı? Yumurta atmıştı. Şimdi ben Ne yapıyorum? Su koymadan önce bakıyorum teniz ve şurada poleni var. Poleni olduğu için bunu seçiyorum. Arka tarafında hafif şurup var. Ön tamam ön tarafa teniz ve poleni var. Ben bunu ee, araya giriyorum. Ee, şu bölümde zaten yumurta malına e, e, kabarmış bu e, padi çerçeveleri zaten bu tarafta. Tam onların karşı tarafına polen denk gelecek şekilde bir tane çerçeve giriyorum. Buradan polenden faydalanacaklar çocuğu bak şey e, yavruları bakarken ve ön taraftan. Buradan ön taraftan Anaya yumurta alanı açtım. Anaya yumurta alanı şu anda var. Ve ekstradan suyunu koyacağım sadece. suyunu da Buraya koyuyorum. Ve Suyunu dolduruyorum. Temiz, temiz temiz çünkü zıra ilaçlama şu an devam ediyor zaten hale evet arıyı dört çerçeveye çıkarttım yani dört e, çerçeve olacak şekilde birincisi günlük yumurtalı üçüncüsü polen, e, ikincisi polenli ve e, hafif şuruklu aynı zamanda e, boş beti olan yumurta alanı. Üçüncüsü kapalı ve açık yavruların olduğu aynı zamanda stoğu olan. Dördüncüsü de stoğu olan bir çerçeve. Havalar sıcak gidiyor. Bakalım ne yapacak. günlük yolların olduğu yerin üstüne çek kapatıyorum. Bu buna yeter.